Evet sevgili Can Dostlar Şu anda da Alpder Deyiz yani e, benim köyümün Derneğinin logosu Alpder olarak geçiyor Ve değerli başarılı Başkanımız sevgili Ahmet Lafçı ile birlikteyiz Benim de uzaktan Yakından içeriden dışardan diyeyim Evlerimiz yan yana ve akrabayız evet. Kendisinin duygu ve düşüncelerini almak için mikrofonu uzatalım bakalım bize Ne söyleyecek neler paylaşacak bizimle Öncelikle teşekkür ediyorum Sami kardeşim. Eee aynı köylüyüz tabii. Eee ben Altler'in Apsaray Köyü'nün eski dernek başkanıyım. Şu anda onursal başkanıyım. 10 On yıl başkanlık yaptık. Eee Sami kardeşimiz de olsun, ee, Barbaroslu olsun. Köyümüzün her zaman tanıtımını yapıyorlar. Bizi gururlandırıyor, onurlandırıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Eee Korgun Dernekler Birliği'nde de görevimiz var. Bugün e, Korgun'umuzu ve e, 12 köyümüzün tanıtımı için stand açtık hemşerilerimiz, köylülerimiz geliyor buraya sağ olsunlar. Elimizden geldiğince biz de tanıtmaya çalışıyoruz. kendi köyümüzü tanıtacak olursak, Çankır'ın evet. ve Korgun'un hani Barbaros'un babası Mehmet abimiz çok çok sıkça sık kullanıyor. Eee Çankır'ın Marka köyü değerli bir köyü. İşte göletimiz olsun, istasyonumuz olsun. Köyümüzün tarihi olsun gerçekten gezilecek görülecek ee, bir köyümüz. İstanbul'da da geçmişimiz çok eskiye dayanıyor. Yaklaşık 1700'lü yıllara dayanıyor. Sandalajcılık, kayıkçılık yapmışız. Onun için ee, ne bileyim ben köyümüzü anlatmak değil gidip görmek, yaşamak, yaşamak lazım. Gelelim, Köyümüzde de çok güzel hizmetler oluyor. Köylerimizi özellikle avsarları ee, köy muhtarımıza Dernek başkanımıza yönetimimize destek vermeden istiyoruz. Sami kardeşimizin de böyle her zaman görüyoruz, gururlanıyoruz. Teşekkür ederiz. Bundan sonra da aynı şekilde görmek isteriz. Biraz önce kullanmış olduğum kelime gerçekten çok önemli. Sarı gölümüzü gidin ve görün evet. Çünkü ben dördüncü klibimi Allah ksmi dersin inşallah. Sarıgöl'de çekeceğim üçüncüsünü de Çankırı merkezde çekmiştim İş oldu. İş oldu. Ee, Dördüncüsünü inşallah Allah nasip ederse Alpsarı köyümüzün Sarıgöl'ünde çekeceğim Gidin görün Bakın yaşayın diyoruz Şimdi biraz önce Çankırı Belediye standını ziyaret ettim Ethem Bey var turizm müdürü zannedersem onunla görüştüm Sarıgöl'ün ilerisinde yaklaşık ya da işte oradaki spor tesislerinin üst tarafında Bizim köylülerimizin inler dediğimiz evet. Mağaralarımız var yaklaşık her bir mağarada aşağı yukarı 250-300 koyunu alabilecek büyüklükte Orayı söyledim ben kendilerine çok atıl bir şekilde hor kullanıldığını söyledim evet. Ee, bana bundan sonra inşallah orayı tescilleyelim Kültür müdürlüğüne kültür kayıtlarına geçelim diye Yine bizim köyümüz Alpsarada böyle yerler var Iıı ee, inşallah Ethem bey ile bu vasıtayla da reklamını tanıtımını yapmış olalım Benim de nacizane araştırmalarım var gerek kayıtçılıklı olsun Gerek köyümüzün tarihi olsun İnşallah çok kısa zamanda Kitap olarak ya da e, Dijital ortamda yayınlamayı düşünüyoruz ee, Köylülerimizden hemşerilerimizden destek bekliyoruz bu ıı, sosyal etkinlikler olsun, STK kurumlarımız olsun. Iı, siz sanatçılar destek veriyorsunuz ama biz köylülerimizden yeterince desteğe göremiyoruz. İnşallah dernek başkanlarımızla yöneticilerimize böyle destekler verilsin. Sami arkadaşımızdan da şöyle bir söz istiyorum. Biz tabii bu mikrofonu yakaladığımıydı önce biraz çekiniyoruz ama sonra da bırakmak istemiyoruz. Bizim köyümüzün şölenini devam ettirmek istiyoruz Alpsarıköy'ün şölenini. İnşallah e, Barbaros'un sizin katkılarınızla 2016 yılının Temmuz ayında e, Alpsarıköy'de yine böyle büyük bir şölen yapmayı düşünüyoruz. Sizden de söz istiyoruz. Samiciğim Şimdi eee onursal başkanımız olarak sevgili Ahmet Lafçı'ya ve kendi köyüme eee bu tür etkinliklerde sürekli sevgili Barbaros ekibi ve ben de zaten o ekibin içindeyim o ailenin içindeyim biz buradan sözümüzü veriyoruz her zaman da siz eee atın biz tuğlasını yaparız İş, İnşallah Dediğim gibi mikrofonu aldım bırakılmıyor da aklımıza geliyor ben bir ay önce bir aydır köydeyim eee Korgun Belediye'miz Korgun Kaymakamlığımız maalesef köylerimize gerekli desteği göstermiyor İnşallah yani bu konuştuklarım tabi makasa uğramazan yayınlanırsa çok güzel olur Her taraf çöp Yani her köye iki tane üç tane çöp konteyneri konulup En azından haftada bir defa iki defa Çöplerimiz alınsa Biraz ilgi gösterirse Çok memnun olacağız Özellikle Korgun Belediye Başkanı Halil Özden Bu konulara eğilmesini istiyoruz Her ne kadar belediyenin belki köylere böyle bir yaptırımı yapımı yok ama bizim 12 köyümüzde kışın sıfıra düşüyor e, nüfus böyle giderse bizim köylerimizin ilgilenmesi korkunda kocaman bir köy olur ilçelikten düşer diye düşünüyorum burada kesinlikle alınganlık yapılmasın köylerimize hizmet ne bileyim ben e, böyle çöptür sudur yollardır yapılmasını istiyoruz Tekrar çok teşekkür ediyorum Sağ Biz olun. teşekkür ederiz gerçekten güzel konulara değindiniz İnşallah başkanlarımıza bu söylemiş olduklarınız Kulaklarına gider ee, ol. Bu konuyla alakalı da çalışmaları devam eder Sadece bizim Korgunumuz evet, değil Çok teşekkür bu ediyoruz Bu gördüğünüz şey standı da Eee Kayıçıvi Köyü Dernek Başkanı ve aynı zamanda Korgun Dernekleri Birliği Başkanı İsmail Kılıç Aslan Kendi imkanları ve çabalarıyla yapmıştır Haklı ya da hakkını verelim. Sağ ol sağ Teşekkür ediyoruz